Hamburger dükkanı örneğimize devam ediyoruz. Burada talep eğrimiz var, 1 saatte talep edilen hamburger sayısını görüyoruz. Hamburger dükkanı açısından düşünürsek, bu talep eğrisinin üzerinde herhangi bir noktadayken 1 saatte ne kadar gelir elde edebiliyorlar. Tabi gelir dediğimizde kasalarına giren paradan, toplam satış hasılatından veya başka bir deyişle cirodan bahsediyoruz. Bir saat içerisinde ne kadarlık satış yapacağız, onu buraya yazalım. Yani toplam gelir. Toplam geliri bulmak için bir hamburgerin satış fiyatıyla sattığım hamburger adedini çarpacağım. Eğer tanesi 5 liradan 10 adet hamburger satarsam, o saat içinde toplam gelirim 50 lira olacak, oldukça basit bu. Şimdi bu talep eğrisi üzerinde, farklı noktalardaki toplam gelir üzerinden düşünelim. Buraya bir tablo yapalım. Fiyat, miktar ve toplam gelir için sütunlar yapıyorum. Daha önce işaretlediğimiz noktalara bakarak farklı birkaç senaryo oluşturacağım. Buradaki A noktasında satış fiyatımız hamburger başına 9 lira çarpı 2 adet hamburger toplam gelirimiz 18 lira ediyor. Grafikte de görebiliyorsunuz, buradaki yükseklik 9 ve burası da 2 adet Toplam geliriniz bu dikdörtgenin alanı kadar Zaten yükseklikte fiyat, genişlikte ise adet yer alıyor B noktasına bakalım, B noktasında fiyatımız 8 lira ve saatte 4 hamburger satıyoruz 8 çarpı 4 dersek toplam gelirimiz 32 lira olacak yani dikdörtgenin alanı bir de C noktasına bakalım. Fiyatımız 5.5 lira, satış adedimiz 9. 9 çarpı 5.5 dersek toplam gelirimiz 49.50 lira. Yani yine dikdörtgenin alanını işaret edecek bizi. Bir şey dikkatinizi çekmiş olabilir. Fiyatı düşürdüğümüzde en azından talep eğrisinin bu kısmında sadece adedi değil aynı zamanda toplam geliri de yükseltmiş oluyoruz. Böyle devam edecek mi ona bakalım D noktası ile devam ediyoruz, D noktasına geldik Satış fiyatımız 4.50 lira Adedimiz ise 11 11 çarpı 4.5 dersek toplam gelirimiz 49.5 lira yapacak, yani toplam gelir yine 49.5 lira olacak Buradaki dikdörtgenin alanı ile C senaryosundaki dikdörtgenin alanı Birbirine eşitlenmiş durumda Bir örnek daha yapalım, işler Sanırım ilginçleşecek Son örnekte fiyatı daha fazla düşürmemize rağmen toplam gelir değişmedi E noktasındayız, fiyatımız 2 lira, satış adetimiz 16 Toplam gelirimiz de 32 lira Son olarak bir tane daha yapalım F noktası hamburger başına 1 lira, 18 adet satabiliyoruz Burada da toplam gelir 18 lira Yani gelirimiz yine buradaki dikdörtgenin alanı kadar oldu bu rakamları daha rahat anlamlandırabilmek için, hepsini bir grafik üzerinde gösterelim. Grafiğimizin bir ekseninde toplam gelir, diğerinde miktar olacak. Burada adetleri yazıyoruz, 5, 10, 15 ve 20. Bu ekseni ise toplam geliri yazıyoruz, 10 lira, 20 lira, 30 lira, 40 lira ve 50 lira. Fiyatımız 9 lirayken 2 tane satıyoruz. Toplam gelirimiz 18 lira oluyor. 4 tane sattığımızda toplam gelir 32. 9 tane sattığımızda toplam gelir 50 lira civarında. 11 adet satarken de aynı düzeyde. Satış adedimiz 16 olduğunda toplam gelir 32 lira oluyor ve son veri de satış adedi 18 olduğunda toplam gelir 18 lira oluyor. Eğrimiz bu şekilde oluştu. Burada gördüğünüz gibi toplam gelirinizi maksimize edebileceğiniz bir nokta var. 10 adet sattığınız yerde fiyat 5 olduğunda bunu gerçekleştiriyorsunuz. Burada 1 saatte toplam geliriniz 50 lira oluyor. Toplam geliri bulmak için basitçe adet ve fiyatı çarparak açıklayabilirdim. Ancak fiyat elastikiyetini görebilmemiz için bu grafiği özellikle çizmek istedim. Buradaki grafiği kullandığımız ilk videomuzda elastikiyet konusunu incelemiştik. Eğrinin bu kısmında bunu turuncuyla işaretliyorum. Fiyatlar çok yüksek olduğu için fiyatta yapacağınız değişiklik yüzdesel olarak düşük kalıyor ve bunun miktar üzerindeki yüzdesel etkisi çok yüksek olmuyor. Ancak bu kısımda ise fiyatta her 1 lira aşağı indiğimizde miktarda 2 adet yükselebiliyoruz. Bu 1 lira fiyatlar yüksek olduğu için oransal olarak çok küçük ancak Ancak adetleri oransal olarak önemli etkisi oluyor. Yani eğrinin bu kısımda fiyattaki çok düşük değişiklikler Adette çok büyük değişikliklere sebep oluyor. Eğrinin bu kısmı elastik Veya eğrinin bu kısmında fiyat elastikiyeti birden yüksekte diyebilirsiniz Miktardaki yüzdesel değişim, fiyattaki yüzdesel değişimden daha yüksek. Şimdi eğrinin bu kısmında ise tam tersini gözlemleyebiliyoruz. Fiyatı bir birim indiriyorsunuz, miktar iki birim sağa gidiyor. Ancak burada fiyat çok daha düşük. Dolayısıyla fiyat yüzdesel olarak çok değişiyor ancak bu miktarda daha düşük bir yüzde değişikliği ile sonuçlanıyor. Yani burada göreceli olarak Fiyat elastikiyeti daha düşük Şimdi bir de bu noktadaki durumumuza bakalım Buradaki bölgede birim elastikiyete sahip olduğumuzu görmüştük İlginç bir ilişki var burada Bu bölge elastik durumdaydı, fiyatı düşürdüğümüzde toplam gelirimiz yükseliyordu Bunları yazalım Talep eğrimizin elastik olduğu yerlerde fiyat düştüğünde toplam gelir yükseliyordu Birim elastik olduğumuz noktada durum ne olacak? fiyatı düşürürseniz de toplam geliriniz neredeyse sabit kalıyor. Burada inelastik olduğunda ise yani fiyatlardaki büyük yüzdesel değişikliğin talep edilen miktarda yüzdesel olarak önemli bir artış sağlayamadığı yerde ise fiyatı düşürdükçe toplam geliriniz de düşüyor. Bu akla yatkın geliyor. Zaten burada fiyatı düşürdüğünüzde miktarda yüzdesel olarak daha büyük bir artış görüyordunuz. Fiyatınızın yüzdesel olarak aşağı düştüğünden daha fazla bir yüzde ile miktarınız arttı. Dolayısıyla yükseklikteki düşüşü genişlikteki artışla telafi ettiniz ve sonuçta toplam alanınız büyüdü. Buradaysa fiyatınızdaki yüzdesel düşüş miktarda aynı yüzdesel artış etkisini yaratmadı. Dikdörtgeninizin boyu kısaydı ancak enini yeterince uzatamadınız. Böylece Toplam alan küçüldü yani toplam geliriniz düştü.